merhabalar şimdi bundan önceki videomda biraz ilk çek, çektiğim yayınladığım videoya dair bir iki söyleyecek bir şeyim olduğunu söylemiştim Artı bir de sabun yaparken kullanacağımız da suyu evde pratik olarak kendimiz için sabun yaparken nasıl yapacağımızı hani para verip almak yerine onu göstereceğimi söylemiştim bir de elma sirkesi e, kuracağım demiştim basit bir şekilde çok basit ciddi basit e, yani bu video öyle söyleyeyim e, tarif olarak e, doğal elma sirkesi nasıl yapılır evde saf nasıl yapılır ve vlog oluyor çünkü bir de bir sürede konuşacağım hani e, boş boş bir kısmına boş gelen konuşmalar yapacağım Şimdi öncelikle sirkeyle başlamak istiyorum. Ben e, limonu, salatasını yemeğinde, her şeyin de limonu tercih eden bir insanım. Taze sıkılmış limon suyu. Yani limon suyu da alıp kullanma, kullanmadım şu yaşıma kadar. E, sirkeyi belirli nedenlerle evde bulunduruyordum. Hani temizlikte ya da işte bir şeylerde kullanmak için falan ama o bildiğiniz hazır üzüm sirkesinin tadı beni hiçbir zaman şey yapmamıştır. Cezbetmemiştir. Yani hiç hoşuma gitmedi. O yüzden de mesela salatalarıma hiç sirke koymamışımdır. İşte bu şey de başın başı kafada kullanmak için elma sirkesi, elma sirkesi, elma sirkesi diye herkes bahsettiği için tamam dedim. Bir de elma sirkesi alıp tabii de elma sirkesi aldım. Tadına baktım. Hazır elma sirkesi. O da da hoşuma gitmedi. Sonra dedim ki Yercan su hani sen sabun da kullanmıyordun? Sonra kendin, kendi yaptığın sabunu kullandın dedim ki bu sabun benim bu zamana kadar aldıklarım neydi? Çünkü ben cildimde sabunu doğru düzgün kullanamıyordum yani vücudumu sabunla şey yapmam temizlemem imkansız neredeyse def gibi geriliyordum takır takır da deri döküyordu Bir de dedim elma sirkesini sen kendin yap. Belki hani bu da sana bir A dedirtici. Ki A dedirtti. <gülüyor> Aa dedirtti. Şeyi de göstereyim size. Şu benim e, yaptığım elma sirkenden, işte süzdükten sonra kalan miktar şu şu anda. Ben bir kavanoz bu videoyu çek, çekerken size göstermek için şöyle küçük bir kavanoz elma sirkesini saklamıştım aslında. Fakat işte ben bu elma sirkesini yaptığımda Görümcem Ankara'dan gelmişti. Ayfer'cim gelmişti. Onlara da vermiştim. Ama ne olur bir deneyin. Yani bu ev yapımı sirkenin, doğal sirkenin tadı bir başka. Çok, çok acayip bir şey. Çok güzel denemeniz lazım. Diyerek onlara vermiştim. Onlar o verdiğim kavunumuzu tüketmişlerdi. Tekrar geldiklerinde Dediler yani bana siz sirke lazım. Dedim şöyle örnek dedim sakladığım. Video çekecektim bununla. Ama dedim hadi onu vereyim sana da dedim yenisini kuralım artık çünkü şeylerin de o şeyleri e, el sirkeleri e, elmalar ilk çıktığında yani böyle ilk çıktığında çok pahalıyken değil de mevsiminden çıkıp da bir 15-20 gün sonra bir ay sonra hani Antalya'da da biz e, her taraflarımız elma bahçesi çok rahat ulaşıyoruz bunlara o zaman kurmuştum şimdi de, de elmanın sonu artık yani şeylerdeki e, Soğuk hava depolarındaki bütün elmalar e, dışarı çıkıyor. Depolar boşaltılıyor. Artık yeni sezon elmalar çıkacak ama hem bu, bu, bu videoyu dedim artık çekeyim koyayım. E, hazır olsun şeye, diğer tarafa. Sonra yine bu sevgili Google'a yazdım. Dedim ki doğal elma sirkesi nasıl yapılır? Yurdum insanı dehşet tarifler vermiş. Yani e, ciddi elma sirkesi tarifi var internette ve işte sirke anasını içinde bırakan var, sirke anası dedikleri şeyi ayıran var, ondan sonra e, içerisine nohut koyan var, başka bir şeyler daha katan var. Herkesin kendince bir tarifi var ama böyle özüne temeline baktığında sirke tarifleri toplam 4 ya da 5'e falan indirgeniyor. Sonra bir videoya denk geldim, aradım size buraya linkini koymak için, bulamadım o videoyu tekrar. Muhtemelen bir köyde bir köyde çekilmiş bir videoydu, bir, iki tane hanımefendi çekmişti böyle şehrin yeminini. O da herhalde ilk defa yapıyordu elma sirkesini, belki kendisi, belki bir çocuğu falan da yardım etti, bilmiyorum. İşte onlar da aramışlar internette, aynen bu şekilde ifade ediyor yani aradık. Elma sirkesi nasıl, doğal elma sirkesi nasıl yapılır diye bir sürü tarif vardı diyor. İşte beş tane ama en çok tarif edilen ki aynı şey, ben de aynı şeyi biliyordum. Beş farklı, dört veya beş farklı şey vardı, ürün vardı diyor, tarif vardı diyor. Hepsini not ettim diyor. Ve bana böyle çok büyük bir şey düşünün, salon düşünün yani. Şu benim mutfağım gibi beş mutfak büyüklüğünde bir yer bu hanımefendinin. Ufa. Bir taraf bir, bir uzun duvar komple tezgah şöyle dönüyor. Diğer tarafı da çok güzel böyle oturma sedirleri, divanları falan var. Arada bir masa var falan. Ve böyle şey, e, 20 de, 19 litrelik damacana ebadı demeyeyim ama onun biraz daha ufak e, şey bidonlar. Hmm. E, plastik, plastik bidonlar diye onun sonunlukiler. 6 tane bidonu sıralamış ve kurdu elmaları kurarken, şey sirkeleri kurarken gösteriyor. İşte ilk kurduğuna hiçbir şey koymadı. Ağzını kapattı. İkinciye ikinci, ilk bulduğu tarifteki neyse onu koydu. Diğerini koydu, diğerini koydu. Böyle altı kavanoz şey yaptı. Pardon, beş kavanoz sirke yaptı. Tarifi e, not etmiş videoya. Sonra dedi, bunları dedi, olduğunda dedi, tekrar dedi, çekeceğim videosunu dedi. E, ne kadar zaman geçti aradan bilmiyorum ama en az yine bir iki ay geçmiştir. Çünkü benimkiler ilk böyle kurdukların bir buçuk ayda falan oldu. Ardından tekrar açtı şeyleri, kapakları açıyor. Bir tanesi sineklenmiş, olur, kötü olmuş, bozulmuş, Onu attı. Di diğerlerine baktı, hepsinin tek tek tadına baktı. Hepsi de olmuştu. Ve şöyle bir cümle kurdu. Hani dedi, bana dedi sorarsanız hangisi güzel olmuş diye dedi, tadına da baktı çünkü. Hiçbir şey koymadığım en güzel olmuş dedi. Şimdi bunu da gördükten sonra... Biraz da dedim bizim tariflere baktım. Gene bu sabun tarifleri gibi bir tek biz tüketmiyoruz bu elma sirkesini. Yabancı insanlar ne yapıyorlar? Onlar nasıl kuruyorlar elma sirkesi? Bunların da var kendi öğrenme tarifleri. Fakat başka bir hanımefendiye gel, denk geldim. Böyle ciddi çok güzel şey elmaları alıyor geliyor. Büyük bir cam sürahi var ben yapabiliyorsam herkes yapabilir diyerek başladı zaten diyor ki çok güzel de çok cesaret verici bir şeydi ben de öyle diyorum ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz rahatlıkla ee, günlük olarak tüketiyormuş bu elma sirkesini. O onu gösteriyor diyor ki doğal diyor içinde hiçbir şey bulunmayan probiyotik diyor yani çok faydalı içerisinde faydalı bakteriler var canlı bakteriler var ee, Tüketin, işte gıdalarınıza koyun, salatanızda koyun, sirkeyi katabileceğiniz her yere katın, öyle tüketin. Ha öyle tüketemiyorsanız ben diyor, günde diyor, iki kere diyor, sabah ve akşam diyor, birer kaşık diyor, içiyorum ben bunu böyle tüketiyorum ve sürekli yeniliyorum. Hani çok çok yapmıyorum, azar azar yapıyorum. Bu bittiğinde zaten diğeri olmuş oluyor, alıyorum, onu kullanıyorum, daha pratik oluyor benim için diyordur bu. Bu bana çok mantıklı geldi. Ne yapıyor bu hanımefendi? Gayet basit bir tari. Elmanızı alıyorsunuz, elmalarınızı burada. Şimdi şöyle elmayla yaptığınız zaman şu hani tortuyu gene bir miktar süzebilirsiniz, süzebilirsiniz. Ancak çok böyle berrak bir şeyiniz olmuyor. Sıvınız olmuyor. Bir ee, başka arkadaşlarla ben bunu paylaştım. Onlar dediler ki biz şeyle yapıyoruz. Eee... Elmanın kabuğuyla yapıyoruz bu şey, sirkeyi, daha berrak oluyor bizim sirkemiz dediler ama benim hani berraklıkla ilgili bir şeyim olmadığı için, problemim olmadığı için böyle yaptım, hoşuma gitti, ben böyle devam ediyorum. Şimdi bu elmalarım yıkandı, kurulandı güzelce. Yemeklik çocuklara hazırlayacakmışım gibi dilim dilim hazırlıyorum. Sadece kabukları soymuyorum, kabuklar da üstünde kalıyor ve şöyle parçalıyorum. Şimdi diyeceksin ki Cansu ölçü vermedi Hiç hiçbir şey var. hiçbir şeye gerek yok. Kavanozumuz burada ölçüye falan da gerek yok çünkü. Şöyle elmalarımızı kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz. Çok güzel oldu. Tamam. Bakın 1,5 bir elma biraz iri, biraz da küçük 1,5 elma koyduk ölçümüz nedir bunu yeriz artık kalanı ölçümüz nedir boş bir kavanozu alıyorsunuz cam kavanoz kavanozu ebadınız neyse yarıya kadar elma koyuyorsunuz kavanozun yarısına kadar elma koyuyoruz kalan yarısına suyumuzu koyuyoruz saftu falan değil içme suyu damacana içme suyu şöyle kalan yanısını suluyor doluyorum ve gördüğünüz gibi elmalarım böyle yukarı çıkıyor şurada biraz daha yerim var şimdi oraya da şöyle küçük bir cezvede su kaynatacağım ılatacağım yani şekerin erimesini sağlayacak kadar e, e, suyu kaynatacağım üstüne tekrar soğuk su ekleyeceğim ve şey yapacağım kavanozu bir kenara bırakacağım şöyle Şey yaptığımız, e, koyduğumuz kavanozumuz O kavanoz için ben bunun da bir ölçüsü yok. Tamamen göz kararı. Bunu da anlatacağım. Niye koyduğumuzu. Şöyle mesela şu tepeleme bu biraz fazla şu silme bu da az. Bu ikisinin arası bir şey. Şöyle e, şeker koyduk kaynaması da gerekmiyor suyun sadece şekerin erimesi gerekiyor içinde şekerimiz erisin içerisinde çok da kaynar olması gerekmiyor eridiyse tamam eridi sanırım değil mi anne? evet eridi bu kadar şu boğuma kadar tamam bu kadar sonra şöyle bir su elde ediyoruz ee, Şimdi bunun ağzını kapatmıyoruz Nedeninin içini anlatacağım size ufak bir yazı okuyacağım şuradan. Ben ne yapıyorum? Şimdi bunun üzerine bir tülbent kapatabilirsiniz, iple bağlayabilirsiniz. Bir e, gene bezinizi kapatabilirsiniz, bir lastik geçirebilirsiniz. Ben ilk başta onlar öyle yapmıştım. Sonra lastikler dura dura şey oldu. Bu bana daha pratik geldi. Ben şöyle temiz hiç kullanılmamış bir çorabı bu çoraplardan ben bu ara çok alıyorum dehşet faydalı bunlar birçok işe yarıyor şöyle üstüne bir adet çorap geçiriyorum şöyle şurada tezgahında ya o köşede ya bu köşede bırakıp şey yapmıştım mayalandırmıştım şimdi bu kavanoz bu şekilde bir e, 15-20 gün kadar duracak. Ve ben o çorabı her gün açacağım. Ee, i̇lk 15-20 gün, günde iki kere falan onu şöyle bir karıştıracağım. Ee, uzun bir çubukla veya bir kaşıkla işte e, suyu havalandıracağım iki kere. Bir kere de yapsanız olur. Ondan sonra yani 15-20 günden sonra ağzını kapatacağım. Bununla ve e, arkada bir kuzeyde bir balkonum var oraya koyacağım. Gene oraya koyduktan sonra da her gün ama her gün yapamasam bile gün aşırı karıştırmaya devam. Günde bir kere. Ne zaman oluyor bizim bu şeylerimiz, elmalarımız? Şimdi şu o kavanoza koyduğumuz, şu kavanozda koyuyoruz. Bütün elmalar şöyle. Suyu koyduğumuzda hepsi yukarı çıktı. Bunların hepsi dibe çökecek. Yani şu suyun üstünde yüzen hiçbir elma kalmadığında, bütün elma dilimlerimiz dibe çöktüğünde bunlar zaten böyle dağılıp şöyle tortu da bırakmaya başlıyorlar şundaki gibi. Hacimleri azalıyor yani gün ilerledikçe, zaman ilerledikçe durdukça hacimleri azalıyor. Hepsi aşağıya çöktüğü zaman sirkeniz kullanıma hazırdır. Ee, süzün, bir kavanoza koyun ve e, şeyde buzdolabınızda saklayın kullanacağınız kadarını alın kullanın tekrar buzdolabınıza koyun ha gerçekten şöyle küçük küçük ebatlarla yapmak daha mantıklı hani kocaman bir şey yapıp benim bir tane buzdolabım var Çünkü büyük bir kavanozu saklamam zor oluyor ee, bir yer bulmak Evet bizim şimdi 20 dakikamız doluyormuş Biz mola veriyoruz ee, Puzdolabınıza hani çok büyük kavanozlar koymanız gerekmiyor. Böyle ufak kavanozlarla daha pratik oluyor. Taze taze kullanıyorsunuz. Bu bitmeye başladığında diğeri hazır olmuş oluyor. Ortalama yani asgari bir bir buçuk ayında ayda zamana ihtiyacı oluyor. Bu bütün elmaların aşağıya çökmesi için. Şimdi e, sirke nedir? Bunu niye yapıyoruz? Şimdi neden, niye, niçinle takıldığınızda arayıp bir de bunu öğrenirsiniz. Neden diye çok özür dilerim size buradan okuyacağım ben bunu ezberleyemedim şu anda adresi yazarım bu bir profesör doktor Mustafa Özdoğan diye bir beyefendinin kendisi onkolojik uzmanıymış şey sayfası internet sayfası www.dre küçük harflerle doktorun kısaltması dre ozdogan.com Burada aradığınızda fermentasyon nedir, fermente gıdalar hangileridir, faydaları ve zararları nelerdir'in başlığı altında bir şey var, yazısı var. Şuradan okuyacağım kusuruma bakmayın. Fermente etmek nedir? Fermentasyon kimilerine göre ateşten daha iyi bir buluş olarak tanımlanmıştır. Fermente etmenin kapsamı sadece fermente içecekler, şarap ve bira gibi sınırlı değildir. Aynı şekilde fermente gıdalar da buna dahildir. Fermentasyon, besleyiciliği yüksek olan yiyeceklerin çabuk bozulmaktan uzak tutulmasıdır. Fermente gıdalar sağlık için yararlı gıdalar arasında da popülerdir. Fermentasyon veya mayalanma olarak adlandırılan fermente etme işlemi, bir maddenin, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır. Fermentasyon anaerobik ana aerobik yani oksijen yokluğunda enerji üretimi sağlayan bir biyokimyasal süreçtir. Şimdi bu bizimki yalnız oksijen yokluğunda olmuyor. Geçiyoruz altı paragrafa. Glikozun yani şekerin fermentasyonundan genelde en sık üretilen basit bileşik Piruvat veya ondan türemiş bir veya birkaç bileşiktir. Bunların en bilinen örnekleri etenol, laktik asit, hidrojen, bütürük asit ve asetondur. Fermentasyon terimi biyoloji ve kimya bilimlerinde oksijen yokluğunda enerji üreten reaksiyonlar için kullanılmasına karşın. Gıda sanayisinde daha genel bir anlam taşır ve mikroorganizmaların oksijen varlığında yaptığı parçala umar reaksiyonlarına da kapsar. Parantez açmış sirke fermentasyonu gibi. Yani bizim bu sirkeyi fermente edebilmemiz için, fermentasyonu yapabilmemiz için yani bu elmalar suyun fermente olabilmesi için oksijene ihtiyacı var. Bunun ağzını kapattığınızda biz bunları bu oksijenden yoksun bırakıyoruz. E, biyoteknolojide bu terim daha da Genel kullanılır ve büyük tanklarda büyütülen mikroorganizmalara yaptırılan her türlü üretime proteinler dahil fermentasyon denir. Şimdi bunun altta başlıkları ve önemleri var. Fermentasyonun en önemi fermente gıdalar hangileridir? Yoğurt, kefir, kombu diye gidiyor. Merak eden girer buradan bakar. Ama benim hani söylemek istediğim şey gıdada, gıda teknolojilerinde işte gıdada üretimde bu fermentasyon işleminin tanımı aslında oksijensiz ortamda enerji üretmek olsa da sirkeyi yapabilmek için oksijene ihtiyacımız var. O yüzden şey yapmıyoruz, kapağını kapatmıyoruz. Yani biz şu anda şu, şu kavanozun içerisinde faydalı şeyleri oluşturmaya çalışıyoruz. Mikroorganizmaları oluşturmaya çalışıyoruz. Her canlı gibi şimdi oksijene ihtiyaç duyuyorsak canımız mikroorganizmalar doğal olarak gıdaya da ihtiyaç duyacaklar. şekilde bunun içerisine eklediğimiz şekeri de o mikroorganizmalara gıda olsun diye koyduk. Yani gıdalarını verdik, naylon çorabı geçirdik, oksijenleri var, elmalarla sularla suyla elmalarımızda bir arada bize fermentasyon oluşumuyla fermentasyon olarak şöyle bir sıvı sunacaklar yan tarafta bunun içerisinde şimdi bu gerçekten içerisinde canlı mikroorganizmaları olan e, probiyotik doğal probiyotik şimdi derseniz ki Cansu raftan aldığımız sirkenin de dibinde tortuları var doğal elma sirkesi diye de rafta market raflarında ürünler var hani onlarda o probiyotikler yok mu canlı mikroorganizmalar yok mu Hayır, onlarda o canlı mikroorganizmalar yok. Çünkü ben bu kavanozumu bu şekilde üretip, ağzını kapatıp, markete gönderip, rafından iki yıl saklayamıyorum, tutamıyorum, bozulmaya başlıyor. Bunun olmaması için ne yapılıyor o sirkeler? Onlar da aynı fermentasyon işlemini uyguluyorlar. Şu sirkeyi elde ediyorlar ama ardından pastörize ediyorlar. Yani belli bir sıcaklığa kadar ısıtıyorlar sonra da ardından soğutuyorlar sütlere yaptığınız gibi İşte o ısıtma işlemi sırasında ısı kaç dereceye çıkıyor şimdi bir şey söylerim yanlış olurum gene bir dünyaya iliştirilirim ama herhalde 70 derecenin üstüne falan çıkıyor bu ıı, sirkenin içerisindeki canlı o mikroorganizmalarımız ölüyor dolayısıyla da o içerisinde canlı organizmaları olan ev yapımı doğal ıı, elma sirkesinin yerini tutanıyor Şimdi bu elma sirkesini keyifle tüketiyoruz şeylerimizde, salatalarımızda falan. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Yani çok şaşırdım şunun da tadına baktığımda. Banyodan sonra işte saçımı köpükledikten sonra yaptığım şeye koydum. Su karışımı yapıp kafama sıkmada kullandım. Bununla... Ee, içinde canlı mikroorganizmaları olmayan raftan aldığım sirke arasında kafamda bir fark görmedim. Öyle olunca vazgeçtim. kafama sıkmak için marketten alıyorum şeyi gene <gülüyor> sirkeyi ama tüketmek için, yemek için bunu kullanıyorum. Aynı sirkeyi gene bulaşık makinasını parlatıcı gözünde de kullanıyorum. Eee görümcem dedim ne yaptın siz siz nasıl bitirdiniz ya dedim muhteşem bir şey dedi o dedi benim dedi böyle şey güçlendiricim oldu dedi vücut direncini güçlendiricim oldu dedi. O kendince bunun içerisine sarımsak ve bir şeyler daha eklemiş. Kendimi yorgun, bitkin hissediyorum diyelim. Evde ağzına tıkmış aynı şeyi. Çok memnundu. İşte son kavanozumu da aldı gitti. Bir de ona yeniden kurduk. Ve e, sirke muhabbeti. Sirke şeyimiz bu kadar. Sirke muhabbetim bu kadar. Aynen. Gene bir 15-20 dakika konuştum herhalde. Kusuruma bakmayın. Bir kısmını sararım. Burada sirkemiz olacak. Bugün ayın 5'i ben bunu ileriki tarihte yayınlarım ama bugün ayın beşi bu sirke olduğunda da artık hangi tarihe denk gelirsek sabun yapımı olur başka bir şey mi olur olduğunda o videoda şeyi göstereceğim. Hani elmaların çökmüş halini açtığımı ve süzdüğümü de sizlerle paylaşırım. Bu sirke. Şimdi bir de annem buraya geliriz. Şu anda ben sabun yaparken kullandığım saf suyu, saf su yapan makineler var. bu var bu altı litrelik 3 tane var gönderiyorum iki tanesi boşaldığında dolduruyor bunların saf suyunu bana geri getiriyor hani sıvı sabun yapıyorum onu bunu yapıyorum fazlaca gerekli oluyor ama ilk sabunumu yaptığımda ilk zeytinyağlı kastik sabunumu yaptığımda saf suyum yoktu bir şeyden bir litrelik aldım. 4 liramı, 4,5 liramda bir para verdim o saat suya da satın aldım. Sonra dedim ki ya bu böyle çok pahalı oluyor. Ne yapabilirim? Kendi kendime nasıl çözebileceğim diye. Şöyle çözebiliyorsunuz. Şu pencere. Şöyle kapağını açıyorum ben bunu. Tepesini çıkartıyorum şundan. Şu vidamız şurada sarmış zaten. Bu çıkmıyor. Şimdi oraya. Yes. Yani bu hareket etse bile şu kase geniş ağzında olduğu için bunun içerisinde hareket etse bile şuradan damlayan suyu bunun içine damlatacak. Ne yapıyoruz biz burada? Kendi şeyimizi yapıyoruz. Evimizde yağmur yağdırıyoruz. Kendi yağmurumuzu yağdırıyoruz. Yağmur suyu elde ediyoruz aslında. Saf suyumuzu bu şekilde yapıyoruz. Çeşme suyunu şu tencereye koyduk. Bunun kapağını çıkarttık. İçerisine şuradan damlayacak suyun döküleceğe birikçeye boş kaseyi koyuyoruz. Bunu şu şekilde kapatıyoruz ve e, şeyi açıyoruz. Ocağı açıyoruz. Bu su kaynadığında, hani bu işleri çok hızlandırmak e, isterseniz, şöyle elinizden bir buzlarınız varsa, şu kapağı da eğer soğutursanız bu yağmur yağdırma işinizi hızlandırmış olabilirsiniz. Bu şimdi kaynasın. Bu kaynarken. Başka bir şeyden anlatacağım ben size. Şimdi benim o ilk çektiğim e, zeytinyağlı sabun yapım, pişirme ve soğuk yanıtan videosu e, öğrenip, öğrendikten sonra kullanıp, kullanınca hayret edip yani doğal sabun denilen bu işleyip Yağla, gerçek yağla, kaliteli yağla, en azından gıda tüketimine uygun kalitedeki yağlarla, illa sızma olması gerekmiyor kullandığımız zeytinyağın, Riviera da olur ama O yağla yapılmış sabunun ne kadar e, farklı bir dokusu olduğunu, kullandığım zaman da, ben cildimi, elimi, yüzümü ne kadar mutlu ettiğini gördüğünde zaten devamını öğrenme gereği hissettim. E, ve o heyecanla da yani o bir heyecandı gerçekten ve şeyi de görünce hiç kimsenin yani gerçekten e, e, tam anlamıyla Türkçe e, e, şeyleri aradığımda kaynakları aradığımda video olsun blog olsun olsun bu olsun, olsun bir tane var Naci Zane bir blog var o hanımefendi çok güzel Türkçe anlatıyor videoyu da çekiyor ama kendisi de Türk değil <gülüyor> Türk değil onun paylaşımları hariç haricinde. Şey bulamadım, hmm. yer bulamadım. Dolayısıyla hep yabancı kaynaklardan öğrenmek zorunda kaldım. Sonrasında da dedim ki, yani niçin bu kadar insanlar paylaşmaktan kaçınıyor? Yani yok mu bunu yapmayı bilen insan bu memlekette? Benden daha iyi bunu anlatabilecek insan? Mutlaka var ama niye anlatmıyor? Neden anlatmıyor? Neden paylaşılmıyor? Neden incelikler bilgiler paylaşılmıyor, öğretilmiyor takıldığım için ben o videoyu çektim. Artı video o arada da işte bu evden çıkarttığım e, atık yağımla, e, da çok güzel lavaboda kullanabildiğim ve bulaşık yıkayabildiğim bir sabun da yapınca bunu da tarifini vermek istedim. Bana göre e, çok e, iyi bir şey. Benim ba bakış açıma göre paylaşılması gereken şeyler bunlar. O yüzden ben o videoları çektim. Şimdi bu e, Asitler ve bazlar, temel başlık bu, konu başlığı bu. Yine internette aradığınız zaman bu e, lise bir kimya dersinin temel e, konu başlıklarından bir tanesi. Çok böyle basit, net bir şekilde anlatıyor. Suyumuz kaynamaya başladı saniye. Buzlarımı da üzerine atacağım. Şimdi biz burada yağmur yağmuyor. Aşağıda suyumuz ısınıyor, buhar yukarı çıkacak, kaçamayacak kapak kafalı. Bu soğuk tencere kapağına çarpacak, Yoğuşacak. Ee, içe doğru konik olduğu içinde o kapak ee, süzülerek ortada kalan tek bir vida damda şeyin içerisine, kase'nin içerisine yağmur suyumuz birikice. Şimdi ne diyordum? Şey, asitler ve bazlar bir temel kimya konusu. Şimdi e, ki diyor da diyorum ki NaOH kullanıyorum asittir. Ya şimdi NaOH asit değil ama NaOH elinizde değdiği zaman şeyler patlar Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit sabun sabun yapımında kullanılan sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit hmm. baz. Asit olansa Yağların içerisinde bulunan asitler, her yağın içerisinde işte oleyik asit, laurik asit, stearik asit, miristik asit, linoleik asit, linoleik asit tarzında asit tarzları çeşitleri var yağların içerisinde bulunan ve her yağ belli oranda, kimini daha fazla, kimini daha az olmak üzere bu yağ çeşitlerini, yağ asitleri çeşitlerini içerisinde bulunduruyor. Şimdi asiti yüksek, asitli bir çözelti nasıl elimizi e, tahriş ediyorsa, yakıyorsa, bize zarar veriyorsa yüksek e, baz içeren bir çözelti de aynı şekilde e, cildimizi yakıyor ve e, şey yapıyor. kızartıyor, zarar veriyor. Ama işte hani genel olarak... Bunun belki bize çok altı çizilmediği için ya da dikkat etmediğimiz için belki bilmiyorum. Evet, elimizi yakan, tahriş eden herhangi bir şey olduğu zaman asit diyoruz. Ama elimizi yakan sodyum, sodyum hidroksit çözen veya henüz sabunlaşmasını tamamlamamış şey. Ee, çok muzlu kaynıyor. Biraz ufak ocağımı alsak. Biraz daha kısıtım. Bir de çok su kaynım oluyor bir saksı. Şimdi bunun aslında bu en güzel şu eski ee, alüminyum tencerelerle daha güzel oluyor. Alüminyum tencere benim evimde değildi. O yüzden ben şimdi burada bu çelik tencereyle yapıyorum bunu. Şunun da altını kısalım yağmurumuzu böyle sarmak değil de romantik yağdıralım en azından. Eee <gülüyor> Ne diyordum annem ben gene? Bas. Şey, e, sabunlaşma, sabunlaşmasını tamamlamamış sabun hamurunu falan da elimize geldiği zaman, biz bununla temas ettiğimiz zaman yüksek bir bazik değeri olduğu için bizim elimizi tahriş ediyor. eskaza ki gözümüze falan gelmesi eline çok daha tehlikeli. O yüzden şimdi altına çize çize, altına böyle Kalın kalın çizek çize, tekrar tekrar tekrar edelim. Şimdi bir kere soğuk döküm veya sıcak döküm, sabun yapımı, belli bir yaşın altındaki çocuklarla yapılabilecek bir şey değil, üretim değil. Yani bunu hobi gibi küçük çocuklarla yapamazsınız. En azından kimyasal işlemin ne olduğunu. Ee, neyin zarar verebileceğini, neyin yakabileceğini, neyin kendisine zarar verebileceğini ve neyden nasıl kullanılması gerektiği anlatıldığında bunu anlayıp kafaya oturtup kavrayan e, yaştaki insan e, çocuklarla birlikte belki yapılabilir. Hani artık okullarda mesela deney olarak yapıyorlar. Keşke bize de böyle öğretselerdi kimyayı da okulda öğrensek belki ben 30 sene otursene... 30 sene değil, 35 sene önce öğrenmiş olacaktım, sabun yapmayı öyle söyleyeyim. Ee, maalesef laboratuvar görmeden, kimya ve fizik derslerini okuyarak bitirdik o 3 ee, Bayağı bir tındırladı bizim şeyimiz. Benim buzlarım da eridi. Şimdi bu işi, aslında şunlarda biraz daha var. Hızlandırmak için bunu, o üstteki buzları ara ara takviye etmek gerekiyor ama şöyle kapatayım. Şimdi şunu göstereceğim. Şu bizim yağmur suyumuz, saf suyumuz. İşte şu kadarcık bir kaynatma ile elde ettiğimiz e, saf suyumuz bu. Sabun yapımında kullanacağımız saf suyumuz. Bunu e, bir boş vaktinizde aslında böyle bir tencere değil de daha bir şey evet. hani bu da oldu hiç görmedim gördü ama eski tencereler şöyle şeyleri kapakları şöyle. bu kapak ne kadar e, yukarı doğru kule gibi gelirse sivri gelirse ne kadar konik olursa bir de ucunda da şöyle bir e, vidası olursa damlayacak hani şurası boşluk olmasın şöyle bir vidası olursa e, şeyimiz e, suyumuz daha güzel şey var, damlar ve e, bu şekilde kendi üretiminizi yani kendiniz için, eviniz için, işte hediye için, eş dosta giderken hediye etmek için götüreceğiniz savunlarınızda para verip e, şey almanıza, saz su almanıza gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde üretebilirsiniz. Bir türlü fırsat olmadı. Aslında bunu böyle yaptıktan sonra gelen ne? da ama bunu böyle yaptıktan sonra ben e, mesela şeyi denemek istemiştim. Ama o kadar çok, çık hadi buyur, <gülüyor> ama o kadar çok öğrenecek başka şeyler, deneyecek başka şeyler vardı ki başka yerlere daldım gittim, unuttum mesela bunu deneyemedim ama şunu ilk yaptığımda şey düşünmüştüm, hani bu suyu kaynatıyorum, damıtıyorum burada, e mesela bu, bu suyumun içerisine direkt ben ıhlamurlarımı atsam acaba işte ıhlamurları da bu şekilde damıtılmış suyumun içine katsam bana bir faydası olur mu olmaz mı diye. Yani, e, bitkileri de kaynayan suyun içine kadar e, katsam yapsam bir faydası olur mu olmaz mı diye düşünmüştüm ama deneyemedim ve araştıramadım onu bir faydası oluyor mu yapılabilir mi. Yapılır yapılamaz değil yapılabilir mi değil yapılır da yapmamın bana bir faydası oluyor mu hani şey e, koyduğum ürüne diye. Neyse, işte şimdi sabunda çocuklar çocuklar, hani belli bir yaşın üzerindeki çocuklardan bahsetmiştik. Ee, şimdi o videonun altına yorumlar geldi. Bir kere önce e, şeye çok teşekkür ediyorum. Hmm. Gülben Karabulut hanımefendi sanırım oydu o güzel eleştiriyi yapan bana. Yani çünkü her şeyin güzeli var. Yani eleştirinin de güzeli var. E, çirkini var. E, e, i̇ltifatın da güzeli var, çirkini var. Şimdi Gülben hanımefendi beni o kadar yan, yanlış isim vermek istemiyorum. Tekrar bakacağım buradan. Evet. Gülben Karabut hanımefendi beni o kadar güzel e, şey yapmıştı ki eleştiri de değil. Dikkat etmemi sağladı ki benim. E, gerçekten minnettarım ona o yorumunu yaptığı için. Asit ve yağ ve su bir araya geldiğinde orta olan şey bir kimyasal işlem kimyasal reaksiyon ve bunun sonucunda da ortaya çıkan şey sabun ve gliserolmüş aslında. Hani gliserin doğal olarak ortaya çıkıyor. O da %20 civarında falan sabunda oluyormuş doğal sabunda. Şimdi ona onu söylemişken bakın daldan dala atlıyorum ama böyle olması gerekiyor bunun. Doğal sabunların isterler. Hava nemli olduğunda sabunlarınızın böyle sanki suya girmiş çıkmış gibi ya da üstüne su fıslanmış gibi olduğunu görürsünüz. Bu gayet normaldir. Nedendir? Sabunun bulunduğu ortamdaki nem oranı yukarıya çıkmıştır. Ki Ben bu memlekette bunu ciddi yaşıyorum. Yani mesela bu şu anda bazı şey sabunlarım derimden niye kayır kapandı kış bitti yani kayırfele ihtiyacımız yok. Bugün de havadaki nem oranı Antalya'da %80 ve benim yüksek oranda gliserin içeren mesela ekstra da gliserin kattığım sabunlar hani kendisinin üstüne mesela sıcak dökümde dökümde özellikle yaptığım sabunlarda bir şey var. Nemlilik var. Çünkü gliserin nemi kendine çeken bir madde. Yani aslında bu terleyen sabunlarınızı sevin, öyle söyleyeyim. E, elinize biri seviyorsunuz sürdüğünüz zaman o havadaki nemi, o, o havadaki o oksijeni mi hidrojeni salırım çekiyor kendine. Yoksa oksijeni mi çekiyordu? Ay hatırlamıyorum okumuştum bunu. E, çiğ yağması gibi düşünün şeyimizin üstüne. E, Sabununuzun üstüne. Hani o e, şey e, anormal bir durum değil. Bu aslında güzel bir durum. O sabunun içerisinde gliserin var. O i̇letişime geçip üstüne havadaki nemi toplatacak oranda o sabunun içerisinde gliserin var demek oluyor. Tabii doğal olarak ticari sabunda bu kadar gliserini bir, bir şeyin içerisine koyarsanız sabunun içerisine koyarsanız gene hangi şartlarda nerede nasıl saklanacak nasıl yol alacak ne yapacak ne edecek tabi raf ömrü ne olacak onlar gene ayrı bir konu burayı geçiyorum ardından şeye geldiğinde sabun yaparken başka bir hanımefendi bana yorum yapmıştı. İşte demiş ki ben şey yaptım, sabun yaptım benimkiler sertleşmedi bir türlü sertleşmiyor. Ben elimle karıştırmıştım bundan olabilir Şimdi başka bir hanımefendi demiştim Pınar Bardakçı sevgili Pınar Bardakçı benimkiler sertleşmedi ama elimle karıştırmıştım ne olmuştu? Başka birisi yazdı sevgili Zührecim o da işte ben de yaptım. Benimkilerde olmadı ama benim tartım yoktu. Ben şeyle koydum. Kaşıkla koydum şeyi. Eee, Kosti şeyi falan kaşıkla ayarladım. Şimdi eğer evde kendiniz için sabun yapacaksanız, saf suyumuzu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu şekilde saf suyumuzu yapabiliriz. Mutlaka şöyle ama hani bunu çok tavsiye etmiyorum. Karışır bununla da ama sıçrama ihtimali biraz daha fazla. Hani dikkatli olmak lazım karıştırırken. Sıçradığı zaman kendinize geldiğinde çünkü o sıvı yakıyor sizi. Veya şöyle e, blenderlarınızın olması gerekiyor. Şimdi bakın bu benim. ilk böyle bir heves. E, sabun yapacağım diyerek. Etrafta dolanırken Carrefour'da denk geldiğim tek kalmış olan koydukları hiç unutmuyorum. 32 liraya aldım çünkü. King marka 4 yılda garantisi olan şeyim. Evlendirme 32 liraya aldım. Ve ben bununla bayağı bir sabun yaptım. Ee, şeyi gücü 250 watt gösteriyor mu bu size bunu görebiliyor mu? 250 Watt'lık bir el blenderı bu. Şimdi şu blenderla Kastil bırakın sıcak dökümü soğuk döküm kastil sabunu yaparken bile yaklaşık şöyle bir 500-600 gramlık yağ karıştırıyorsam totalde karıştırma işlemin 15 dakika çok rahat sürüyordu. Şimdi Şeye koyduğu koyup karıştırmaya başladığınızda yağınızı karıştırmaya başladığınızda mesela sıvı kastil sabununda zeytinyağı sabununda çok değil ama içerisinde stearik asit oranı yüksek olan yağlarla mesela iç yağıyla veya şeyle yaparken bunu daha çok görürsünüz bu anlatacağım şeyi. Hindistan cevizi yağıyla kullanırken sadece hindistan cevizi yağıyla çamaşır sabununu yaparken görürsünüz. Şimdi yağlarınızı tencerenizin içinde belli bir sıcaklıkta kustuğunuzu eklediniz ve karıştırmaya başladınız. Şöyle kısa bir karışından sonra tencerede o sizin şeyiniz hamurunuz sanki katılaşmaya başlamış gibi oluyor, sanki böyle kıvama gelmiş gibi oluyor. Ama böyle tam da bütün yağlarda şey olmamış oluyor, o kıvama dahin olmamış oluyor. Aşağıda bir şeyiniz var, pastanız var, ee, kremanız var ama üstte de Sıvı, e, o kremaya katılmamış yağları da görüyorsunuz. Şimdi bunun adı e, false trace. Yani yalancı şey, sabunlaşma. Ha tamam e, sabun kıvama geldi deyip karıştırmayı orada bırakıp sabununuzu kalıba dökerseniz muhtemelen ayrışması olacaktır. Ya da işte katılaşması olmayacaktır. Bir şeyler olacaktır. Çünkü o e, şey değil. Doğru nokta değil. Orada bastırdığınızda bile hatta ona bastırdığınızda şeyi görürsünüz. İz bıraktığını görürsünüz ama en tipik olmadığını gösteren en tipik şey e, haznenizin içerisindeki kapınızın içerisindeki tüm yağın homojen e, bir şekilde bir araya gelmemiş olmasıdır. Yani bir parça gözüküyordur. Şimdi şey e, stereik asit içeren yağlarda stereik asit oranı yüksek yağlarda bütün yağlar içeriyor bunu daha çabuk görürsünüz kısa bir karıştırmadan sonra görürsünüz zeytinyağı sabununda o aşamaya gelmeniz için zaten belli bir karıştırma yapmanız gerekir yani bunu elinizle karıştırıyorsanız ne kadar zamanda o aşamaya gelirsiniz bilmiyorum ama şu 250 wattlık blenderla karıştırırken de benim Zeytinyağı sabununu tamamen e, hamur haline getirip 500-600 gramlık bir sabunu hamur haline getirip şeye dökmem, kalıba dökmem en az bir 15 dakikalık falan bir karıştırma gerektiriyordu. Sonra bunun böyle bir sabun yapımında pıt dedi buradan düğmesi attı ve ben e, bir şekilde onu oraya tutturup böyle lastikledim falan e, devam ettim. Dedim ki Cansu yedek bir şeyin daha olması lazım bunu yapıyorsan yedek bir blenderın daha olması lazım. Bir de bir de düşünün o kadar uzun hani karıştırırken bir de sürekli de şuraya basma durumu var. O yüzden ben buraya böyle lastik geçirdim üstüne. Ee, gene fiyatlar o arada böyle dolar arttı bir şeyler oldu falan her şeyler pahalandı. İşte ben bunu aldım. Bir süre sonra da o elektrikli ocağımı almışım. Ondan sonra şey bakmaya başladım. Tekrar bir blender bakmaya başladım. Sonra bunu buldum. Bu da şey bu e, silinmiş. Bu simboldu sanırım. Simbolun e, gösterebiliyor musun? Şurayı 1000 watt okunuyor mu bu seciba? Bu şurası. <gülüyor> bu da 1000 wattlık bir şey. E, el blender. Şimdi şu ikisi arasında o kadar fark var ki sabun yaparken öyle söyleyeyim ben size şimdi bunun şöyle üzerinde bir ayar düğmesi var gücünü azaltıp çoğaltıyorsunuz Bir de şöyle bir ve iki diye farklı hızlarda basan düğmesi var ilk başladığımda şimdi bunu daha çok kullanıyorum düşük ayarda kastis sabunuma başladığında düşük ayarda biraz karıştırıyorum sonra Ayarımı yükseltiyorum, biraz daha karıştırıyorum. Ardından e, ikiye geçiyorum, iki de tamamen işte e, hamur haline getiriyorum ve şeye döküyorum, e, kalıbıma döküyorum. E, ciddi zaman kazandırıyor süre kısaltıyor öyle söyleyeyim yani şununla 20 dakika karıştırıyorsam 15-20 dakika şunun şununla yarısını karıştırıyorum O yüzden sabun yapmayı yapacaksanız bunları da hani sadece bu işte kullanıyoruz mutfağımızda kullanmıyoruz tekrar böyle bir şey alacaksanız veya elinizdekini evdekini ben bu işe yatırayım kullanayım mutfağıma yemisini alayım diyorsanız önce mutfağınızda kullandığınız blenderın çünkü 250 wattlık bir blender mercimek çorbası yaparken gayet rahat işe yarıyor yani mercimek çorbası yaparken 1000 wattlık bir blendere ihtiyacınız olmuyor şu bunu da fakat işte sabun yaparken ihtiyacınız oluyor onu bir göz önünde bulundurmanızı rica edeceğim bir ayrıntı ol ve işte oraya geliyorum sevgili Pınar'cım muhtemelen e, elinle karıştırarak ölçüler doğru olsa bile elinle karıştırarak sen e, şeyde e, sabunda hamurda sabunlaşmayı tam olarak sağlayamadığın için yani belki o ilk trace aşamasına ulaştın elinle belli bir süre karıştırarak ve ha oldu dedin döktün ama işte o olmadığı için muhtemelen o ayrışma oldu sertleşme olmadı sabununda. Bir de e, bu sabun kimyasal bir reaksiyon. Eğer bu sabunu e, şeyle yapabiliyor olsaydık, e, ölçüyle yapabiliyor olsaydık, emin olun ölçüyle e, şey yapardım, o tarifleri verirdim ben. Şimdi e, yabancıların videolarında var öyle tarifler. E, ölçüyle verdikleri şeyler var kişilerin, e, sabun tarifleri var. Ama şimdi onlarda böyle oturmuş standart bir e, ölçü şeyi var. Hmm. Birimi var. Şimdi kap dedikleri zaman arkadaşlar şundan bahsediyorlar. Bir kap dedikleri şey. E, bizim 200 mililitrelik bir bardak suyumuz değil 250 mililitrelik e, değerde olan bir su oluyor. Yani bir kap dedikleri su 250 mililitrelik sıvı 250 mililitrelik bir sıvı oluyor. Yaklaşık şuydu yanım yanlış hatırlamıyorsam şu 15 mililitrelik kaşık bir çorba kaşı yani yemek kaşığına falan denk geliyor. Yani bunlardı tam da öğrenmedim yalan şimdi yanlış bir şey de söylemeyeyim yani onların Ölçü kaşıkları burada işte çay kaşığı, tatlı kaşığı pek yok orada zaten tatlı kaşığı diye bir birime denk gelmiyorum. Ee, Tablespoon ve teaspoon diye gidiyor. Şimdi bu teaspoon değildir herhalde 5 litre Deneyelim bilemedim şimdi 5 litre bir teaspoon alıyor mu? Hemen deneyelim, denemek zelava. Şöyle alalım şuradan bir teaspoon. da bizim teaspoonimiz işte. Şöyle koyalım bakalım bir teaspooni şunun içerisine. E eh işte evet bu 5 mililitrelik kaşık da muhtemelen bir tea spoon ölçüsü onların 15 mililitrelik kaşık muhtemelen tablespoon spoon ölçüsü bu şekilde verdikleri ölçüler var mı bu şekilde yaptıkları zaman da muhtemelen o tarifleri tutturuyorlar ama işte biz de yani çay kaşığı bu da çay kaşığı bu tatlı kaşığı bakın kavisi ne kadar Buyurun, bu da tatlı kaşığı, bu bundan çok daha fazlasını alır. Şu çorba kaşığı, hani kendi mutfağımdan örnek veriyorum. Buyurun, bu da çorba kaşığı, e bu, bu da çorba kaşığı ve emin olun, şunları tepeleme doldurduğum zaman üçünün de tartacağım. Mesela ölçeceğim farklı olacak. O yüzden. Mutfak tartısı, bakın ben ilk başladığımda, e, e, benim evimde vardı mutfak tartısı. Ben hala pirinci ölçüyle tartarak falan plan yapan bir tipim çünkü. Şu tartıyla ben ciddi tartarak sabun yaptım ki çok uygun fiyatlı bir tartıydı, Simbo'nun tartısıydı. Bundaki tek handikabım, beni e, zora sokan e, şeyi e, şöyle açtığınızda, Şöyle renksiz bir ekranı var. Açılıyor bu arkadaş. E, tamam. E, ve belli bir süre sonra otomatik kapanması var. Kapanırken de haber vermiyor şey yapıyorum diye. Ben kapanıyorum diye. Böyle çok ortasında kaldığım oldu işlerin. Sonrasında şunu aldım. Bunu da gene hepsi burada'dan falan aldım. 40 liraya mı 45 liraya mı öyle bir şey. Bunun artısı neydi? Kapanmayanı bulamadım. Kapa otomatik kapanmayan dijital tartı bulamadım uygun fiyata. Fiyatlarına göre de çünkü sıralamıştım. Ha bunun şöyle açıyorum. Şöyle yeşil bir ekranı var. E, kullanmadığımda bu kendini kapatmadan önce önce bu yeşil ekranın rengini kapatıyor. Yani şş, bakın bu kapandı bile şu anda. Şöyle bir renge geliyor bu ekran. Hani arka taraf grileşiyor, üstte rakamlar gözüküyor oluyor. Öyle olduğunda ben şuna hemen bir dokunuyorum. Ekranı açıyorum. Böylelikle e, işimin, e, tartım işimin yarım kalma e, durumu bitti. Çünkü bazen kavanozun kapağı sıkışıyor, açamıyorsunuz. O orada kapanacak oluyor. Siz panik oluyorsunuz falan filan. Sabun yaparken, sabun yapacaksanız bir blender'a ihtiyacınız var. Mümkünse yüksek wattlı bir blender. Ee, şeyler hmm. Spatulalar bakın. Spatulalar çok işe yarıyor Şöyle iki tane spatula çok işe yarıyor Şu ikisiyle başlamıştım Şunun şu kenarı gitti yırtıldı bile Sonra da şu, Şunun sapı şuradan çat dedi Kırıldı gitti Eşim bana böyle tahtadan başka bir kaşığın sapını buna uydurdu yaptı Sağ olsun Ama bulabiliyorsanız Şu tarz Yekpare gövdeli şeyler var, ee, spatulalar var. Çok daha uzun ömürlü, çok daha kullanışlı. Hani şöyle bir her bir, bir, bir sabunu karıştırırken şuradan çat diye kırılıp şu parçanın sabunun içerisinde sapında elinizde kalmasına sebep olmamış oluyor. Ee, çelik tencereye ihtiyacımız var. Mutlaka ve mutlaka gözlüğe ihtiyacınız var ve bakın bu gözlük hani böyle asortik olsun aman tarz olsun falan filan değil bu bu şeyde inşaatlarda kullanılan boyacıları falan da kullandığı bir gözlük özellikle şu bu yanları falan da kapalı şu şekilde takmanız mutlaka gerekiyor çünkü şunu karıştırırken gelmez demeyin gelebiliyor. Şu gözlük camıma ben e, sabun hamurunun sıçradığını biliyorum. Bu olmasaydı gözüme gelecekti. O bazik maddenin gözünüze gelmesi, göz kürenize gelmesi belki geri dönülmeyecek e, hasarlar oluşmasına, sağlık problemleri oluşmasına sebep olur. O yüzden mutlaka gözlük, mutlaka eldiven, mutlaka eldiven. Mutlaka kostiğinizi eritmek için, yani sodyum hidroksitinizi eritmek için çelik bir malzeme. Şimdi aslında bu plastikte de eritilebiliyor ama şimdi hangi plastik? Belli bir sıcaklığa dayanan plastik şey, plastikler var o sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit çözeltisinin ulaştığı sıcaklığa dayanan formu bozulmayan plastikler var dolayısıyla bu solüsyonlar o plastiklerin içinde de saklanabiliyor ama şimdi memnun plastik deyince bizim insanın hepimizin aklında bizim insanımızın demeyeyim yani bir Su şişesi de plastik. İşte e, şunlar da plastik. Yani şunların mesela dayanabileceğini sanmıyorum. Hani plastik çok geniş bir şey e, kavram. Ama çelik olduğu zaman hiçbir problem olmuyor. Mutlaka evde bir eski çelik çaydanlık vardır. Emin çaydanlık çok kullanışlı oluyor. Ağız dar olduğu için o bir de karıştırırken elinize falan sıçramıyor. Durdum. Biraz yer açalım. Son. Eski çelik çaydanlığınız gerçekten e, sodyum hidroksitinizi ve potasyum hidroksitinizi eritmek için kullanacağınız evin içinde de rahatlıkla hani, bulacağınız en mükemmel malzeme öyle diyeyim. Yani ağız daralıyor. E, çelik mutlaka kaşığınız elinizde ve karıştırarak eritiyorsunuz ve bir yerlerinize sıçramıyor. E, sodyum hidroksiti veya potasyum hidroksiti eritirken suda çözdürürken ya bu şekilde lütfen gelin, e, hava soğuk, dışarı çıkamıyorsunuz, buz gibi kış günü yapıyorsunuz. Aspiratörünüzü havalandırması nasıl olan bir yer olması lazım. Aspiratörünüzü çalıştırın ve onun altında eritin. Yok eğer bunu yapamıyorsanız bir cam açıp da onun önünde ben sodyum hidroksit eriteceğim diyorsanız, siz de sodyum hidroksitiniz, eritme kabınız, tencereniz şu... E, seviyede duruyor. Siz de bu seviyede duruyorsanız, oradan da soğuk hava girdikçe burada da sıcak hava o böyle size çarpacak. Bunun dumanı da size şeyini çıkan gazın da size getirecek ve sizi öksürtecek. Ne yapabilirsiniz? E, şeyiniz, gözlüğümüz, gözünüzde hareket şudur: e, soğukta ve dışarıda çıkmadan yapacaksınız. Şu nefes alma e, organlarınızın yani burnunuzun ve ağzınızın şu erittiğimiz tencereden daha aşağıda olmasını sağlayın. Eğer bir havalandırma ortamınız da yoksa burada eritiyorsunuz, koyun ve şu şekilde eritin. O zaten böyle önce bir yapışıyor, böyle güzel kaymıyor bu kaşık bu tencerenin içerisinde ki biliyorsunuz o zaman erimediğini. Bu bu şekilde rahat şeyin içerisinde hareket edebilir hale geldiğinde zaten gaz çıkışta bitmiştir. O zaman alırsınız bir kenara koyarsınız ve işte belli bir sıcaklığa gelmesini, soğumasını beklersiniz. Yapabileceğiniz bir şeydir bu da rahatlıkla. Eldiveniniz mutlaka olması gerekiyor. Yazın sıcakta ben yapamıyorum. Mutlaka kısa kollu oluyor üstüm ama hani tahmin edebildiğim sıcaklıklarda yapmam gerekiyorsa uzun kollu giymeyi tercih ediyorum çünkü karıştırırken gerçekten şuraları şuraları şuraları şuraları sıçrayabiliyor. Sıçradığı zaman Sprey şişesine, fıs şişesine lütfen sirke koyun bir miktar. Birazcık sunandırabilirsiniz, çok değil. Elinizin altında bir fısfısın içerisinde sirke bulunsun ve bir yerinize sıçradığı zaman direkt orayı önce bir sirkeyle şey yapın. Fısfıslayın, bulayın orayı. Bir sirkeyle temizleyin orayı. Ardından e, temiz suyla, akarsuyla durulayın. Biraz kızarır, kaşınır bilginiz olsun. Geçiyor ama hani çok büyük miktarlar olmadıkça. Şeyleri kullandığınızda e, süttür, bitki çayıdır, e, farklı malzemelerdir. Kostik erittiğiniz suda kullandığınız zaman e, bu tarz sularda, sıvılarda kostiğinizi erittiğiniz zaman bunu şeyimize katmadan önce, e, sabununuza katmadan önce böyle. Farklı şeyleri sıklıkları olan elinizin altında işinizi görecektir. Sabun yaparken kullanacağınız bu iş için ay ayıracağınız süzgeciniz olsun bir veya iki tane. Hani işte mesela tarçını da sabuna katmadan önce şey yapmak gerekiyor, süzmek gerekiyor. Mesela zerdeçal tozu ben süzmeden kullanmıştım. Zerdeçalı da aslında süzerek koymak gerekiyormuş, tecrübe etmek gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Başka ne var e, aklıma gelen e, herhalde bu kadar e, sirkemizi anlattık nasıl yaptığımızda şunu e, olduğu zaman e, göstereceğim bunu deneyin gerçekten doğal probiyotik yani probiyotiklere para verip almanıza gerek yok içerisinde canlı mikroorganizmaların olduğu evde doğal olarak yapabileceğiniz bir madde e, şey için e, Elimden geldiği kadar öğrendiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ben bu, bu bunu herhangi bir kursa giderek bir ücret ödeyerek birileri bana anlattığı için öğrenmiş bir insan değilim. Yani takıldığım zaman gerçekten tatlıdilimler.com Hüseyin Bey ve Justin Hanım işte o, o han sendidir. En böyle kayda değer işe yarar Türkçe sabun yapmakla ilgili bir şey aradığınızda Bulabileceğiniz bilgi, belirli şeylerle, limitlerle. Justin Hanfendinin verdiği bilgilerdir. Onun bir blogu var. Artı tatlı da ulaştığınız zaman gerçekten size yardımcı olmak için, sorularınızı yanıtlamak için, tüm iyi niyetleriyle size yaklaşıyorlar. Ee, keşke, keşke bunu ben değildim, değil de, e, sabun yapan bir kimyager anlatsaydı, ben de ondan öğrenseydim yani işin e, teorik kısmında da etik şey kısmında da yazılı kısmında da terim konusunda da daha doğrusunu e, şey yapabilirdik öğrenebilirdik. Ama hani insanız, yanlış yaparız. Yanlışlarımızı da düzeltiriz. Düzeltmeyi de şey yaparım, bilirim. Artık sodyum hidroksit ve potasyum hidrokside ben asit demiyorum, bunu öğrendim. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit baz. Asitler yağlarımızda, yağ asitlerimizle bunları bir araya getiriyoruz. Son bir şey daha söyleyeceğim size. Şurada gene e, asit Baz diye şeyde aradığınız zaman, Google'da aradığınız zaman çokça bilgi var. Özellikle lise talebelerinin konu anlatımlarında ve böyle görsellere de geçtiğiniz zaman e, şöyle e, şeyler de bulabiliyorsunuz. Bakın. E, grafikler de bulabiliyorsunuz. Mesela asit-baz dengesi diye e, bu ortaokul şeyine göre hazırlanmış sanırım bir e, şey. 7 dediğimiz yer e, nötr olan yer. Yani bazik olarak şey yaptıklarında baz olarak ölçtüklerinde yani sodyum hidroksiti de damlattığımız zaman şimdi gene yanlış bir şey pardon sodyum hidroksiti fenol fataleğini Sabunumuza damlattığımız zaman biz e, sabundaki, sabunun bazik değerini ölçüyoruz aslında. E, ne tür suya damlattığımız zaman fenolfat eleğini denedim saf suyumdan. Hiçbir renk vermiyor. böyle Suyun içerisinde kayboluyor O fenolfateliğin rengi değişmiyor. Şu 7 denen yer, şu e, okun üzerindeki 7 denen yer e, nötr olan yer. Yani saf suyun e, değeri. Bunun altına indikçe e, maddeler asit oran asit te, ne denir şimdi ona? Asit oranları artıyor. 7'den bu tarafa geldiğiniz zaman da bazik oranları şey yapıyor artıyor dolayısıyla da bizim sabunlarımızın pH değeri nedir kabul edilebilir dediğimiz zaten 7'yi hiç görmedik 7 çok zor olmuyor genelde sabunlarda 9-10 diyorlar hani 10'un üstü çok tavsiye edilen bir şey değil rakam değil mesela e, amonyağın e, bazik değeri 11miş ki e, lava bu açıcıda 12 değmiş yani 10 iyidir şeyde e, sabun da üst değer olarak sıvı sabun da olsun, katı sabun da olsun e, 8'i ölçebildiğim zaman daha bunu da bir pH metre de aldım onu da nasıl kullandığını öğreneyim ondan sonra pH metreyle ölçeceğim şeyleri, sabunların pH'lerini e, kağıtla ölçüyoruz sonuçta, renk değiştiren kağıtla ölçüyoruz, orada bir renk skalası var oradan aşağı yukarı bir değer şey yapıyoruz, seçiyoruz ki orada da 8, 9, 10 yeşilin tonlarıyla gösteriliyor. İşte zaten kağıdınız yeşil tonlarında kaldığı zaman şey olarak sabununuz kullanılabilir aralıklarda oluyor. pH 5,5 dedikleri şeyler ne bilmiyorum. Gerçekten ama <gülüyor> bunlar yani yağları alıp kostiklerle bir araya getirdiğimizde doğal yollarına pH 5,5 bir şey elde edemiyorsunuz. Madde elde edemiyorsunuz. Şimdi sıvı sabununu Sıvı sabun çok güzeldir sabun. Kendiniz yaptığınız zaman evde keyifle kullanacağınız bir sabun gerçekten. Zeytinyağlı sabun. Ben başka bir sıvı sabun videosu daha çekeceğim. O ilkti ve anladım ki çok şanslıymışım. İlk denememde ben o sabunu o şekilde tutturabildiğim için. Sonrasında denediğim bir iki tarif, farklı reçetelerle denediğim tariflerde o kadar başarılı olamadık. Ardından iki kere daha aynı tarifinle e, zeytinyağlı aynı yöntemle zeytinyağlı kastil sıvı sabununu denediğimde olduk. Bir de endişe ettim. Yanlış bir şey mi anlattım ben orada diye oldu. Onda sıkıntı yok. Ama hani sıvı sabunun şeyi biraz daha farklı, e, mantığı biraz daha farklı. E, teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür ederim. Böyle beni dinlediğiniz için, buraya kadar sabrettiğiniz için yine. E, Yeni gelen herkese çok teşekkür ediyorum. 5 Mayıs ve bugün itibariyle bakıyorum. Kaç kişi olmuşuz? Ee, şöyle kanala gidelim. Ee, 313. 313 kişi olmuşuz. Bu 313 kişinin hepsine ayrı ayrı tek tek hoş geldiniz diyorum. Bazı abonelerin isimlerini görebiliyorum o olan kişilerin. ki gizli oluyor göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum abone olduğunuz için destek olduğunuz için beğendiğiniz için izlediğiniz için ve paylaştığınız için de ayrıyetten çok çok çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınızla yorum yapmaya zaman ayırdığınız için de ayrıyetten teşekkür ediyorum yapıcı yani her şeyi bilmiyorum eksikleri tamamlayacak yorumlardan da memnunum hani öğrenmemi sağlıyor. Bundan sonraki projelerde tekrar yine görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla